Arkadaşlar Merhaba Bugün Meksika'nın Kosala şehrinden başlayan uzun bir seyahatin başlangıç bölümünü Sadece kısa bir bölümünü paylaşacağım Bu ATS'nin 1.39 sürümünde yeni bir kombinasyon çok fazla harita yok bu sefer çünkü güncellenen yani 1.39 için güncellenen harita sayısı sınırlı ama zaten Meksika bile başlı başına gidilmesi görülmesi gereken bir yer yine Meksika'da bir rota bu. Geçen uzunca bir aradan önce Meksika'da birkaç tane daha böyle yer paylaşmıştım. Şimdi yolculuğa başlayalım bu arada da biraz 139'la ilgili konuşalım ama önce şunu söylemek istiyorum. Bazı sağlık sorunlarımız vardı, oğlumun sağlık sorunları vardı. O nedenle ben bu işe epeyce bir ara vermek zorunda kaldım maalesef. Yani video ekleme işimin sebebi vakitsizlikten değil, keyfsizlikten sadece. Çünkü bazı şeyler insanın bütün hevesini kaçırıyor her konuda. Bu sefer de bana öyle oldu. Bu vesileyle izleyen herkesin dinleyen herkesin... Sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmesini diliyorum. Hem siz hem sevdikleriniz için Allah hem sağlıklı hem mutlu hem huzurlu hem de uzun ömürler versin arkadaşlar. Bazı şeylerin kıymetini kaybetmeden bilemiyoruz maalesef. Şimdi her şeyimiz iyi Allah'a şükürler olsun. O belayı atlattık uzun bir kemoterapi sürecinden sonra. Tabi her şey %100 net değil henüz ama en azından tehlikeli kısmını atlattık ufak tefek sorunlar olsa da inşallah bugünden sonra da bir daha yaşamayız Allah kimseye de yaşatmasın yani hele e, bazen haberlerde okuyoruz böyle ufak çocukları hasta olan insanlar devletten yardım bekleyen karası olmayan, zor durumda olan insanlar tedavi süreci ağır ve masraflı olan e, hastaları olan insanlar yani onların ne çektiğini yani bunları yaşamadan önce ben haberlerde okuyorduk haber bittiğinde konuyu unutmuş oluyorduk ama onların neler çekebileceğini tahmin etmek gerçekten çok zor Allah kimsenin başına vermesin o yüzden sizin için tekrar dua ediyorum şimdi arkadaşlar bu meselede ATS ve ETS 2'de 1.39 sürümleri yayınlandı bir beta sürüm sürecinden sonra bu sürümde böyle dişe dokunur hiçbir şey yok ya da öyle de demeyelim de dişe dokunur demesek bile gözle görülebilir pek bir şey yok alçak yataklı e, dorseler ve alçak geyici dorseler var bunlara artık sahip olabiliyoruz yani satın alabiliyoruz aynı zamanda bu ETS2'de e, trafikte de görünüyor bu dorseler artık e, ETS2'de DAF ve e, MAN Euro 6 trafiğe girdi. Bunların birkaç tane varyasyonunda dahil olmak üzere. Sesle ilgili bazı iyileştirmeler var. Oyunu 1.39 sürümüne yükselten arkadaşlar görmüşlerdir. Ses ayarlarında bir turbo kaydırıcısı var. Bunun dışında bakış açıları diye bir şey var. ATS'de. ETS'de belki İspanya ile beraber gelebilir. ETS İkiye'de. Ama bundan emin değilim şu ana kadar öyle bir burcu görmedim çünkü Burada işte bazı noktalar var o noktalarda bir hava gezintisi yaptırıyor izleyen insanlara Bu benim için çok önemli çünkü şu ana kadar öyle herhangi bir yere girip de ya burada ne varmış diye bakmadım Çünkü bu bir turizm oyunu değil ya da işte bir turizm simülatörü değil kamyon kullanıyorsun kamyonlarla ilgili bir takım yeniliklerin getirilmesi çok daha iyi olurdu ama e, onları da eklemişler zaten ATS'nin daha önceki sürümünde de vardı o 1.38 sürümünde de vardı e, onunla ilgili ben de şöyle düşünüyorum belki bu e, ETS'ye gelecek ya da işte farklı bir isimde işte Europa Simulator e, diyor kimi oyuncular yani bir otobüs simülasyonu için senin yeni çıkartacağı bir oyun için bir başlangıç olabilir, e, malumunuz ETS2'de özellikle e, birçok otobüs garajı var şu anda çalışmayan ama içine kamyonlarla girip çıkabiliyorsunuz mesela bu otobüs garajlarının e, belki yeni bir otobüs simülasyonu Avrupa'yı konu alan bir otobüs simüla simülasyonu gelebilir Yani Öyle olursa o görüş noktaları bir anlam kazanacak çünkü örneğin otobüsünüzde durup işte yolcularınıza gösterebilirsiniz yani bir turizm simülasyonuysa. Yoksa bir kamyoncunun durup da bütün bu noktaları gezmesin hiçbir manası yok. Hadi bir kere girdin, baktın. Her geçtiğinde aynı yere girip girip tekrar tekrar bakmak zaten hiç de mantıklı değil. O yüzden bir kere kullanılacak bir özelliği uğraşıp da e, bu oyunlara getirmenin bir anlamı yoktu belki işte dediğim gibi bir e, düşünce varsa ona bir taban teşkil edebilir bunlar dışında arkadaşlar oyunda herhangi bir yenilik yok görebileceğiniz e, debriyajlı direksiyon seti kullanan ve manuel test kullananlar için işte debriyaj freni e, gibi bir takım özellikler de var ama çok fazla oyuncuyu ilgilendireceğini sanmıyorum zaten deneysel aşamada onlarda o yüzden onların çok oyuncuya faydası olmayacaktır. Ama bu arada şunu hemen söyleyeyim. Bu arada 1.38 sürümünde hatta 1.37'de özellikle bu SSAO denen e, özellik geldikten sonra oyunda birçok yerde özellikle bitki örtüsünün yoğun olduğu, ağaçların yoğun olduğu yerlerde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde TPS e çok büyük ölçüde düşüyordu mesela ben daha önce bu ssao gelmeden önce %400 ölçekle oynuyordum oyunu ve en yüksek ayarlarda oynuyordum fakat bu özellik oyuna geldikten sonra onu kapatmazsam eğer %400 ölçekle oynayamıyorum çünkü pps 35-40 arasına düşüyor şimdi bu ölçeği %200'e getirdim bu ssao ayarıda Orta ayarlarda şu anda TPS 60 ama bu 1.39'dan önce yine düşüyordu. Şu anda nispeten biraz daha iyi sanıyorum. Bir optimizasyonla ilgili de ufaklık değişiklikler yapmışlar bunda. Dolayısıyla TPS konusunda biraz daha iyi 138'e göre ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Yani ama daha önce geçtiğim yerlerden tecrübeyle bir TPS'de biraz güzelme var performansta yani, öyle söyleyelim. Dolayısıyla oyun biraz daha keyifli hale gelecek. Ama oyunun birçok eksiği var. Şimdi SCS'nin bir sorunu var. Ee, Birçoğunu biliyorsunuzdur. Burada işte SCS ile ilgili, yeni yeniliklerle ilgili e, DLC'lerle ilgili falan bir takım tartışmalar oluyor. Geçtiğimiz e, aylarda orada bazı tartışmalara katıldım. Aslına bakarsanız biraz da gergin olduğum, agresif olduğum dönemlerde e, Onu da e, kabul ediyorum tabi şimdi kabul edebiliyorum ancak o zaman değil Biraz da sinirli olmaktan e, dolayı herhalde Orada bazı insanlarla tartıştım ama e, Yani e, bazı insanlar da gerçekten e, son derece aptal oluyorlar Şimdi siz ne söylerseniz söyleyin onlar mutlaka senin her yaptığı şey mükemmel her şey çok iyi her şey çok güzel hiç şikayet etmeyeceksiniz sadece para verip gelecelerini alacaksınız oynayacaksınız onlara göre bütün mantık bu oyunda bir sürü eksik var yani grafik açısından bir sürü eksik var mesela bir ortam aydınlatması son derece kötü 2020 oyunlarına göre başka oyunları oynayanlar bilirler yani müthiş e, özellikler var oyunlarda ve e, ATS'de de ETS'de de bu yok. Ortam aydınlatmasının dışında mevsimler yok mesela en basitinden. Mevsimler olmalı. E, yollar cam gibi, pürüzsüz, dümdüz. Oyunda fizik çok iyi. Mesela bu kabin e, süspansiyonu falan ettiler ETS'ye, ATS'de henüz yok ama kabin süspansiyonu çok iyi çalışıyor ama kabin e, kabini tetikleyecek yollarda herhangi bir pürüz yok raylı sistem gibi yani arabanın sallanması mümkün değil o yüzden kendi fizik modumu yaptım kendi fizik modumu kullanıyorum araba biraz sallansın hiç olmazsa diye çünkü öbür türlü de hiçbir keyfi olmuyor bunun buna benzer bir süre eksikler var işte onları tartışırken orada bazı insanlar Gerçek kimseye de hakaret etmedim aslında da sanıyorum SCS'yi fazla eleştirdiğim için bir haftalık uzaklaştırma cezası da aldım e, SCS forumdan gerçi çok da önemli değil zaten girip de konuşmak kimle konuşacaksınız belli tane adam var zaten Bu topu sadece onlar konuşuyorlar başka da konuşan adam yok ama e, oyunda gerçekten çok eksik var mesela başka oyunları oynayan arkadaşlar bilirler e, mesela ben metro oyununu defalar oynadım metroda grafikler mükemmel Şimdi size önümüzdeki günlerde başka bir örnek Birkaç video ekleyeceğim Yine bir kamyon simülasyonu ile ilgili Tek bir kişinin yaptığı bir simülasyon Orada mesela fiziklere Ve ortam aydınlatmasına bakın O oyunun Yani test aşamasındaki bir oyun bu Oradaki oyunun özelliklerine bakın SCS'de bütün bunların Yapılamamış olması Gerçekten ayıp yani bunları söyleyince de tabi orada eleştiri oklarına hedef oluyoruz maalesef geçen seferde öyle oldu şimdi dediğim gibi oyunda fazla yenilik yok yani gözle görülebilecek yenilik yok SCS 1.37 sürümünden önce 1.37 ve 1.38'in grafik yeniliklerle ilgili olacağını söylemişti ama grafiklerle ilgili bu ssao dediğimiz şeyin dışında bir şey gelmedi o da aslında tam olarak düzgün biçimde çalışmıyor zaten çalıştığı kadarıyla da sadece performans kaybına sebep oluyor yani oyunun görüntüsüne çok büyük bir katkısı yok doğrusunu söylemek gerekirse birçok insan onun açık mı kapalı mı olduğunu bile anlamaz şimdi arkadaşlar bunun dışında yine scs'de bazı eksikler var oyunlarla ilgili şimdi yeni geleceler çıkmak üzere biliyorsunuz e, İberya gelecesi ile ATS'de de Colorado gelecesi çıkacak yeni geleceler çok güzel görünüyor mesela Karadeniz'e doğru gelecesi e, işte e, ATS'de Idaho gelecesi oldukça güzeldi yani SCS gerçekten güzel işler çıkartmış orada her ne kadar grafik konusunda eksikler varsa da orta aydınlatması konusunda nasıl? eksikler varsa da haritalar güzeldi mesela benim Karadeniz derecesinde beğenmediğim tek yer İstanbul'du İstanbul'un karmaşasını oyuna yansıtamamışlar o da e, bütün hayallerimi yerle bir etmişti ama onun dışında e, dereceler gerçekten gayet güzeldi fakat dereceleri yapıyorlar çıkartıyorlar ama haritanın eski ürünler, o kadar iğrenç görünüyor ki mesela Almanya'ya gidiyorsunuz Almanya'da e, virajları dönerken yollarda kenar çizgileri yolların şeritlerin kenar çizgileri virajlarda köşeli köşeli yani öyle bir yol çizgisi yok ya hiç olmazsa şu yolları düzeltin binalar berbat çok eski binalar var binalar berbat şimdi bu mesela alçak yataklı mi? E, dorseleri getirdiler mesela düşük dorseleri getirdiler şimdi düşük dorseleri Park edebilecek büyüklükte ATSE'de şirket yok neredeyse özellikle bu üç belden kırmalı iki tane kırmalı olan şeyler var dorseler var ya şirkete giriyorsun manevra yapacak yer yok yani o dorseyi döndirebileceğiniz yer yok yanaşma imkanı yok yere kapıdan girer girmez kamyonu park etmeniz gereken yer var ama manevra yapmadan oraya düzgün biçimde yer yanaşmak mümkün değil tabi Dolayısıyla o alçak yataklı dorseleri de kullanamıyorum Kullanamıyorum derken yani Hoşuma gitmiyor Bir garaja şeye, şirkete giriyorsunuz kapıya çapraz biçimde yanaşıyorsunuz ya da işte yanaşabildiğiniz kadar Yani çok gerçekçi olmayan durum çıkıyor ortaya o da bütün keyfimi kaçırıyor o yüzden o tür yükleri almamaya özen gösteriyorum. Burada aldım mecburen çünkü başka yük yoktu. Bu yol oldukça güzel bir yol. Ee, siz burayı da göresiniz istedim. Çünkü ATS e oynayan insanlar özellikle Meksika'da keşfetilecek çok yer var. Onlardan biri olduğu için paylaştım bunu. Yani e, haritaların eski bölümleri düzeltilmedikçe o yeni DLC'ler benim gözümde para etmiyor. Alıyorum yani video yapacağım diye alıyor aslında bir rus haritasıyla bir tek promo hiçbir dlc almadan yeter dlc almadan derken onlar da lanet olsun o e, haritalarda oynayabilmek için dlc'lere sahip olmak gerekiyor yani dlc'ler her halükarda zorunlu duruma geliyor mecbur alıyorsunuz alıyorsunuz yani şimdi arkadaşlar bu video konusunda da e, Ondan sonra neler yapmak istediğim ile ilgili de hemen kısaca birkaç tane şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bu YouTube'da yayın işine ETS2'de harita kombinasyonları yaparak başladım. O dönem böyle çok büyük harita kombinasyonları yapan hiç kimse yoktu. Bir Mario haritası vardı. İşte büyük harita isteyenler Mario haritasını kullanıyordu. O da başkalarının yaptığı haritaları kendisi birleştiriyordu. Tek bir harita haline getiriyordu. Tabi harita yapımcılarından izinsiz olduğu için Korsan bir harita çıkıyordu ortaya. O dönemde ben haritaların yeni sürümleriyle kombinasyonlar yapmaya uğraştım. Yaptım da. Ondan sonra onları paylaşmaya başladım ama bugün bakıyorum büyük haritaların artık tuz kalmadı. Çünkü bu ETS2'deki problemler onlarda da var, birçok harita çok eski ee, içindeki prefabrikler çok eski dolayısıyla artık haritalarda da bir güzellik kalmadı ee, çok büyük kombinasyonlar yaptığın zaman e, harita yüklenmesi yani oyunun başlangıçta açılması oldukça güç oluyor büyük bir harita yapıyorsunuz, haritanın tamamını gezemeden daha ETS'nin yeni bir sürümü çıkıyor, haritaların büyük bir kısmı çalışmaz oluyor yani bir sürü sorun oluyor büyük haritalarda. Dolayısıyla siz haritanın daha yüzde birini dolaşmadan yaptığınız kombinasyon çöp olup gidiyor. Bunun dışında de dediğim gibi ben bunları yapmaya başladığım zaman başka hiç kimse yoktu. Büyük harita kombinasyonları yapıp yayınlayan. Bir tek ben vardım. Şimdi herkes harita kombinasyonu yapıyor. Youtube'a girip sayın bir dünya adam bulabilirsiniz. Harita kombinasyonu yapalım. Bu yüzden artık büyük harita kombinasyonları yapmayacağım. Ama e, kaliteli haritalardan kaliteli kombinasyonlar mesela 3-4 tane haritadan veya işte 5-6 tane haritadan kaliteli haritalardan kaliteli kombinasyonlar yapacağım. Hem bunların düzgün çalışıp çalışmadıklarını kontrol etmek daha kolay oluyor. Böyle haritaların hataları kolay görüyorsun. Çok büyük haritaları kontrol etmek de çok zaman alıyor. Dolayısıyla size daha kaliteli harita kombinasyonları daha büyük değil daha küçük ama daha kaliteli harita kombinasyonları yayınlayacağım Umarım hoşunuza gider Yani ben büyük harita kombinasyonlarını kendim de kullanmıyorum Yok benim profillerimde kalmadı hepsini kaldırdım Öyle 10 tane 20 tane haritayla falan kombinasyon artık yapmıyorum yani yapmıyorum derken kendimi kullanmıyorum. Mesela Rus map var. Ro Extended var, Promods var, Promods'un birkaç tane eklentisi var, Makedonya vesaire gibi, özellikle Polantrebu gibi e, düzgün haritalar var. O haritaları kullanıyorum. E, diğer şeylerden birçok haritadan vazgeçtim zaten. Çünkü harita yapımcıları da bu iş artık yani e, harita yapan insanlar da işin cılgın çıkarttılar. Birçoğu Haritaları zorlaştırmak adına abuk sabuk yollar, işte yollarda abuk sabuk girintiler, çıkıntılar, saçma sapan şeyler yapıyorlar. Haritalarda gezmenin bir tadı olmuyor. Yani. İnsan kendini bir uzun yol şoförü gibi hissedemiyor. Sanki uzun yol sürücüsü değilsiniz de işte şehir içinde meşrubat dağıtıyorsunuz bir kamyon. O da benim hoşuma gitmiyor o yüzden düşün taşın en son dediğim çok büyük haritalar değil ama çok kaliteli haritalarla kaliteli küçük kombinasyonlar yapmak daha iyi bundan sonra yapacağım harita kombinasyonları öyle olacak arkadaşlar bilginiz olsun büyük harita kombinasyonları görmek isterseniz YouTube'da birçok şey bulabilirsiniz aynı zamanda SCS'nin forumunda da bu tür şeyleri paylaşan arkadaşlar var Onun dışında haritalarda özel yerler e, olacak. O özel yerleri işte şimdi olduğu gibi e, gidip gezebileceğiniz, yuk alabileceğiniz yerlerin e, tanıtımları ya da işte oralarda yapılacak seyahatleri paylaşacağım. Bir de arada bir e, hem günlük olaylardan hem de e, işte politik olur, sosyal olur e, çeşitli konularda e, sohbetler paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili bir fikrim var. Yapabilirsem birkaç deneme yapacağım. Eğer yapabilirsem, yani eğlenceli olacağına karar verirsem sağ denedikten kadın. sonra, ve sonra sağ e, yeni bir video türüyle de arada bir karşılaşacaksınız. Biraz eğlenceli olsun istiyorum. Sağ yani e, seyrederken bir sohbet ortamı olsun. Bunu daha başka nasıl yapabilirim onu da düşünüyorum. İşte bu Karşılıklı sohbet edebilecek yani izleyicilerle sohbet edebilecek bir ortam var mı? Mesela canlı yayın yapmayı düşündüm. Bir iki tane test yaptım ama bu benim upload hızıyla düzgün olmuyor. Video görüntüsünü çok düşürmek gerekiyor. Yani video kalitesini çok düşürmek gerekiyor. Video kalitesini de düşürdükten sonra bu işin hiçbir kıymeti yok benim açımdan. Dolayısıyla canlı yayından vazgeçtim. Artık Twitch dedikleri bir şey var. Orada kalitenası olur bilmiyorum. Onu denemedim daha. Eğer e, başarılı olabilirsem, kaliteli videoyu yükleyip bir yandan sohbet etmekle başarılı olabilirsem bu konuda sizlerle de sohbet etmeyi isterim. Hem e, ETS2 hem ATS hakkında sohbet edebiliriz. Hem günlük olaylar hakkında sohbet edebiliriz. Kavga etmemek koşuluyla. Sağ Ama e, eğlenceli konularda bulabiliriz konuşmak için. Belki öyle bir sohbet de yaparız. Şimdi arkadaşlar yolun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Dediğim gibi bu e, seyahat sonunda yol bitmiyor aslında. Ben daha yola epeyce devam edeceğim ama binlerce millik yolu video olarak yayınlamak e, çok mantıklı değil. O yüzden az sonra keseceğim bunu. Videonun sonunda bu kombinasyonda kullandığım haritaların e, bir listesi var. Videonun açıklamasında bunların indirme linklerini de bulacaksınız. Bu harita kombinasyonu şimdilik oldukça güzel, özellikle Meksika bölgesi hoş, Orada da kalite konusunda biraz tereddütlerim var ama şu anda Meksika için olabilecek en iyi haritalar bunlar ve Meksika haritaları da bu bazı ekstrem haritalar gibi mantıksız abuk sabuk şeyler yok, zor yollar var gerçekten ama Bunlar gerçeğe olabildiğince yakın görünen yollar, o yüzden e, bu haritaları kullanıyorum, sizin de kullanmanızı öneririm. En azından keyifli yolculuklar arada bir, otoban e, tabii ki keyifli ama böyle zor yollarda arada bir eğlenceli oluyor. Meksika haritasını eğer denemediyseniz şimdiye kadar, Meksika'nın bir tane haritası yok tabii, birkaç tane bunlar göreceksiniz videonun sonunda kullanırsanız oldukça keyifli yolculuklar yapabilirsiniz burada. Arkadaşlar şimdi ben e, konuşmayı kesiyorum. Artık az bir yol kaldı zaten kuracağımız yere. Şimdi promo yayınlandı. 251 139 için biliyorsunuz. promosla ilgili de bir video yapacağım. Fakat bununla ilgili bazı eklentilerin güncellenmesini bekliyorum. Tek başına ProMods ile ilgili bir şey yapmanın anlamı yok ama bir seyahat videosu koyacağım orada. Aklımda bir rota var. O rota oldukça güzeldi. Orada bir kısa seyahat videosu olacak. Yarın ya da yarından sonra o videoyu da yüklerim. Ha bir de unutmadan bazı modlar var. O modlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. İlerleyen videolarda bu 1.39 yani e, modlar çeşitli kamyon ve oyunları geliştiren çeşitli modlarda bulacaksınız önümüzdeki günlerde. Arkadaşlar bu kadar konuştuktan sonra size geçenlerde öğrendiğim bir fıkrayı de anlatayım. Tatlı bağlayalım bu işe. Misyon akşam olmuş evine gelmiş, apartmandan içeri girmiş posta kutusuna yönelmiş. Acaba gün gelen giden bir şey var mı diye bakmış bir tane zarf var. Zarf açmış. İşte o dönem PTT'den bir tane fatura Açmış faturaya bir bakmış Gözleri fincan gibi açılmış Milyonlar cildir fatura Nasıl gelir fatura bana Düşünüyor taşınıyor bir çözüm bulamıyor Düşünüyor taşınıyor bir çözüm bulamıyor İşte PTT'ye yazmış demiş Bir ayrıntılı döküm gönderin bana Dökümler gelmiş Hep bütün numaralar bunun arkadaşlar numaralar Lan acaba akşamları içip sarhoş olduktan sonra mı arıyorum ben bu adamlar Nasıl oluyor ''Yok bir yolu'' demiş ya, sonra sizin kalıyorum, nasıl konuşayım. Günlerce düşündü, hiç çözüm yok. Artık en son akşam, yine düşünen taşına yatıyor, aklıma gelmiş ya, demişler ''Yok, kapağım, yok canlı'' demişler, i̇şte, ''Yok, kapağım, yok Neyse, biraz sonra kapıya gitmiş, ne yapıyor, bakıyor şuna, bir bakmış. Papağan tam o kapıdan onu gözetlemeye başlarken Papağan kafesinin kapısını kanadıyla açmış, uçmuş, gelmiş telefonun yanına bakmış. Bir kanadıyla telefon alıyor, bir kanadıyla telefon çekiyor. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Ondan sonra telefonu kapatıyor, başka numaralara çeviriyor çekiyor, konuşuyor, konuşuyor. Şunu öfkelermiş, yakaladın lan seni şerefsiz demiş Papağan'ı kapmış. Papağan dur anlatayım, izah edeyim falan demeye kalmamıştı. tabi. Şu an senin demiş duvara bir çivileyim de aklın başına gelsin senin. İki yani iki kanadından duvara çivilemiş. Gitmiş yatmış. Papağan kara kara düşüne ne yapacağım, ne edeceğim bir yaptı, böyle nasıl geçer diye. Derken karşıda İsa heykelini görmüş. Merak etmiş. Bu da kollarından, bacaklarından çivilenmiş duruyordu. Ya hemşerim demiş, sen orada ne kadar zamandır duruyorsun öyle. Dedi. İsa dile gelmiş. Ben 2000 yılı geçti buradayım, böyle bu haldeyim demiş. Oha kardeşim, nereye konuştun yahu sen o kadar demiş. Şimdi bu fıkra nereden aklıma geldi? Bu ay bizim elektrik faturaları geldi, 400 küsür. Ya Allah arkadaş ya pisten lazım, vallahi lazım. Ne değil Yani, Mişon'un telefonu gibi, fatura geliyor, elektrik faturası. Size de bu ay böyle geldi, hayırlısı bakalım kısmetse. Bir dahaki ay biraz düşüreceğiz, daha az elektrik alışacağız şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin diye diliyorum arkadaşlar. Sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşça kalın.